last for bits bits bits I İçiyenler berekti lan dünden bugüne Namus işleri koşan biçime Hep birşey redilemez ki o ressesine Yapışan yerler hep iyide Açıklar serbest ve şükseye Bastı yıllarımızı vurun kataya Canıya cımaz <gülüyor> giyemiş kefene Bir yerine izinden açıldığı girdenimi kaç kere dedim sana döndüm belle Yetmedi belki de çöktüm dizine Kesmedi beni ama düştüm önüne. <gülüyor> <gülüyor> Hayat gayem senin için la la la Hayat gayem senin için la la la Hayat gayem senin, senin, senin, senin için la Hayat gayem senin için la Hayat gayem Hayatımı dört kişiye, neler gerekti London'dan bugüne Namus işleri kuşak içime, yapışır dilim eski o nesneside Yıkışan giriler hep iyi de. açıklar serbest fes feseye Bas yıllarımızı vurgaday, canı acımaz ki boş kefene Ölüm